Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları, YouTube kanalımızda biraz nahoş olabilecek bir konuyla ama çok hoş insanlarla yeni dönemin yeni formatlarından bir tanesine daha başlıyoruz. Bugün benim için çok güzel bir başlangıç programı çünkü üniversite yaşamımdan iki tane yakın dostum, arkadaşım bugün burada benimle beraber. Üçümüz de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünün 20. yüzyıldaki son mezunları arasındayız. Ben 93 olması gerekirken 95, Güneş'in 93 mezunu 1993. Utku sen 95 miydin? 98. 98, Utku yaşıyorsam. daha... Evet, 98 mezun dediğim <gülüyor> gibi. 358'de. Evet. Ee, şu anda Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi e, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak akademisyenliğe devam ediyor. Güneş'in biyolojiden beri zaten hepsiyle iletişimimiz sürdürüyor ikisiyle de. Güneş'in de daha önceden tanıyorsunuz. Açık beyinler onu iyi biliyorlar. Kendini doğu korum, doğa korumaya, doğal hayatı tekrar ihya etmeye, insanı doğayla barıştırmaya. Ama onların hepsinin ötesinde insana anlamaya adamış bir e, gönül insanı diyelim. Ben kendisini öyle görüyorum. Beni de zaten açık, beyin takip ettiğiniz üzere biliyorsunuz. Kafayı beyinle bozmuş bir eksbiyoloğum. E, işte tıp fakültesinden falan geçtikten sonra neurobilim konusunda ilerledik. Ama üçümüzün ortak bir çok önemli zemini var. O da biyoloji denen harika eğitimle yolda karşılaşma şansımız oldu. Bu biyolojik dünya dediğimiz ihtişamla yüz yüze gelme imkanımız oldu. Faydalanabildiğimiz kadar faydalandık. Etkilenebildiğimiz kadar etkilendik. Şimdi de o gözlükle dünyayı izleyip anlam çıkarmaya çalışan insanlardan üçü olarak karşınızdayız. Ama içinde yaşadığımız dönem biraz tuhaf bir dönem. Ee, bu aralar şey genlerimiz bozuluyor, alıştığımız havalar değişiyor, yaşam biçimlerimiz değişiyor, çok kalabalık, çok kirli falan filan diye her şeyden şikayet eder bir hale geldik. Ve galiba bazen ne diyoruz ki bir afetler çağına doğru girmek durumundayız. Ben de konu bu olunca hazır. Yani arkadaşlarım da bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı uzmanları arasında zikredildiğine göre dedim onları bir toplayalım. Burada bir sohbetini yapalım. Ee, Utku Perktaş, iklim değişimi onun biyolojik çeşitlik üzerine etkileri konusunda e, yıllardır çalışmakta. Güneş'in hakeza bu işin alandaki araştırmalarıyla çok uğraşmakta. Bugünkü sorumuz arkadaşlar ortak tartışmayı açmak istediğim konu. Yani afetlerle birlikte yaşamak mümkün mü? Bunlara hazır olmak mümkün mü? Ne yapmamız lazım, ne bilmemiz lazım, nasıl yaşamamız lazım? Bunun da ilk kısmı olarak. Utkucuğum seninle daha önce de bir yayın yapmıştık. Ee, manzara çok sevimli gözüküyor da yani bu iklim değişikliği dedikleri şey küresel ısınmadır, şudur budur, çevre sorunlarıdır. Hakikaten ciddi mi yoksa biz mi abartıyoruz yoksa bu geçici bir şey mi, doğal mı, biz mi yaptık? Bize bu konuda böyle bir, bir kısa bir resim çizer misin kendi tarafından? Ne durumdayız şu anda? Şimdi şöyle iklim değişimi bir gerçek. E, dünyanın başında her zaman iklim değişimiyle ilgili bir problem vardı esasında. Ama nasıldı bu problem? Yani karbondioksit miktarları artıyor, azalıyor. Buzul dönemleri ve buzul dönemleri hep yaşıyordu dünya. Ama gel gelelim insanın evrimiyle beraber e, bir takım şeyler değişmeye başladı. İnsan evrimiyle birlikte hani, avcı toplayıcı yaşamla hayatını sürdürürken çok büyük bir sıkıntı yoktur ama on bin yıl önce insan toplu yaşama geçti toplu yaşama geçmesiyle beraber tarımı ve evcilleştirmeyi keşfetmesiyle birlikte bir takım şeyler değişmeye başladı şehirler kurulmaya başladı ve bununla beraber de e, emisyon oranları yani bu sera gazı dediğimiz gazların emisyon oranları artmaya başladı artık dünyada ama bu e, özellikle sanayi devrimini yaşadığımız içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar Etkisini bu kadar net göstermiyordu. Sanayi devriminden sonra yeni bir jeolojik döneme girer duruma geçtik esasında. Bu da antroposen olarak tanımlanıyor artık günümüzde ve jeologlar tarafından da kabul ediliyor. Antroposenle yani insan çağı, bunun Türkçesi, insan çağı ile beraber artık artan insan nüfusu, fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması, teknolojinin artık hayatımızın her alanına girmiş olması bizim... Havadaki, atmosferdeki sera gazlarını artırmamıza sebep oldu. Karbondioksit arttı, karbon monoksit arttı. Bununla beraber azot fikse etmeyi öğrendik mesela. Gübre yapmaya başladık ve tarımsal faaliyetlerimizi artırmaya başladık. Bununla birlikte e, bu süreçte şey de başladı. Artık hani azotla gelen bir, görünmeyen bir problem de ortaya çıktı. Bu da küresel ısınmayı tetiklemeye başladı. Küresel ısınma tetiklendikçe bizim için çok önemli olan biyoçeşitlilik tehdit altına girmeye başladı. Kendi sonumuzu hazırlamaya başladık esasında. IPCC yani hükümetler arası iklim değişimi platformu son e, raporunu yayınladı geçtiğimiz günlerde. Ve bir şeyin altını çok belirgin bir şekilde çizdi. Hiç korkmadan yaptı bunu bu sefer. Bugüne kadar hep temkinli yapılıyordu. İnsan dünyayı, dünyadaki yüzey sıcaklıklarını artırıyor, ısıtıyor. Dünyayı ısıtıyor dedi artık ve bunun altını çizdi. Ve bu nasıl oldu? İnsan nüfus artışıyla beraber aslında bu kendini göstermeye başlamıştı. Bir milyarlardan. 1950-60'lı yıllara geldiğimizde 3 milyar lira getirdiğimiz bir insan nüfusu vardı dünyada. Sonra 1950-60'lı yıllardan itibaren bugüne kadar geldiğimizde 7.8 ya da 8 milyar insan nüfusundan konuşmaya başladık. Ve önümüzdeki 50 ila 80 yıl içerisinde de 9 milyara ulaşacağımız öngörülüyor bu hızla gidersek. Şimdi böyle olunca dünya taşıma kapasitesini aşmaya başladı insan açısından. Yani sonuçta 3 oda, 1 salon, eve kaç kişi sığdırabilirsiniz ya da 2 oda, 1 salon, eve kaç kişi sığdırabilirsiniz? E dünyada artık ne kadar insanı taşıyacak, ne kadar insanı sığdıracak? Çünkü insan habitatları belirgin olarak degrede etmeye başladı. Doğal yaşamı tehdit etmeye başladı. Besin ihtiyacını doğal yaşam üzerinden sağlamaya başladı. İçinden geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını ile uğraşıyoruz. Bu da biyoçeşitliğin tahribatı, küresel ısınmanın, getirdiği bir takım maliyetler olarak karşımıza çıktı. Yani insan ile öyle bir yüzleşiyoruz ki küresel ısınma da bu yüzleşmelerin en belirgin olanlarından bir tanesi. Çok dikkat etmemiz gereken bir gerçek. Kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Bizler neyse, yani önümüzde belki bir 40 yıllık yaşam daha var. Ee, sonra hani ömrümüzü tamamlayacağız. Hani Ortalamalara baktığımız zaman. Ama bizden sonra gelen kuşak bizim çocuklarımız ya da onların çocukları ya da torunlarımızı çok iyi bir dünya beklemiyor küresel ısınma probleminden dolayı. Ne oluyor ısınınca? 1,5 derecelik artışla sınırlamaya çalışmıştı aslında dünyadaki tüm ülkeler bu sıcaklık artışını. Ee, ama görünen o ki 1,5 derecelik sıcaklığı 30 yıl içerisinde aşacağız gibi görünüyor yine IPCC'nin raporu ve ne olacak? Aşarsak ne olacak yani? Ee, buzullar erimeye devam ediyor. Buzullar erimeye devam edecek. Daha da belirgin bir şekilde eriyecekler ve okyanus ve deniz suları yükselmeye başlayacak. Kıyılardaki şehirler su altında kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Coğrafya değişmeye başlayacak. Afetler çok daha yaygın bir şekilde görülmeye başlanacak. İşte kendi ülkemizden örnekler verebiliriz. Selle mücadele ediyoruz. Bir süre insan ölüyor, insan hayatını tehdit ediyor ya da orman yangınları. E, bu da aslında antroposyal dönemin küresel ısınmanın bize sunduğu maliyetler. Toprak nemini kaybetmiş durumda. Çok kuru bir ortam söz konusu Akdeniz havzasındaki tüm e, ülkeler için bu geçerli. E, dolayısıyla da hani patlamaya hazır bomba gibi ormanlarımız her an yanmaya hazır olarak bekliyor. Küçük bir insan hatası yine e, büyük belirgin yangınlara sebep oluyor. Bu ne yapıyor? Küresel ısınmayı bu da tetiklemeye başlıyor. Bu sefer orman, orman fonksiyonunu kaybediyor. Orman normalde fotosentez yaparak da karbondioksit alacak, oksijen verecek ama biz bütün ormanın içindeki o ağacın içindeki karbonu atmosfere salmaya başlıyoruz. Küresel ısınmayı bu sefer yine tetikliyoruz. Yani. Bu tür afetleri daha yaygın olarak görmeye başlayacağız. E böyle olunca ne olacak? Biyoçeşitlik tehlikeye girecek. Biyoçeşitlik tehlikeye girince ne olacak? Türleri kaybetmeye başlayacağız. E türler kaybolunca yine insana kadar uzanan o zincirde problemler çıkmaya başlayacak. İşte besin üretimimizin kalitesi düşecek. Beslendiğimiz işte ne bileyim örneğin arıları hep örnek veriyorum. Arılar akışı dünyadan çekilse ne olur? Tozlaşma çok başarılı olamayacağı için verimli meyve ve sebzeye ulaşamaz noktaya gelebiliriz. Dolayısıyla bu bizim sağlığımızı ve geleceğimizi etkileyebilir. Sürdürülebilirlik bu anlamda sıkıntıya girebilir insan açısından gibi gibi gidecek bir sürü böyle kıyamet senaryoları yazılabilir. Evet, bu işte donmuş alanlardaki kutuplara yakın bölgelerdeki buzullarla kaplı olan yerlerin erimesi sonucu oradaki toprakla yani toprağın erimesinden çıkan metan sonra işte farklı sıcaklıklardaki suların denizlerdeki akıntıların yönünü değiştirmesi gibi kendi kendini tetikleyen daha global bazı felaketlere doğru giden böyle büyük karanlık senaryolar da var. Sorun şu ya bunların hepsi ihtimal dahilinde falan ama biz bu kıyametin geri dönülmez noktasını geçtik mi yoksa bunu yavaşlatmak ya da bir şekilde uzun süreli ertelemek için yapabileceğimiz bir nokta, bir şeyler yapabileceğimiz bir noktada mıyız acaba? Ne düşünüyorsun sen bir iklim birinci olarak? Yani şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle Sinan şunu, iklim krizini durdurabiliriz. Yani zararın neresinden dönsek kardır? Bugün Karar vericiler, hükümetler ve dünyadaki tüm ülkeler bu anlamda bir birlik sağlarsa iklim krizini durdurabiliriz. Bu net. Bunu herkes söylüyor. Bundan şüphe yok. Ama durduramayacağımız bir tek bir kriz var. Geri alamayacağımız, kazanamayacağımız o da biyoçeşitlilik krizi. İklim krizi, biyoçeşitlilik krizini tetikliyor, türleri kaybediyoruz. O türler sizlerin de bildiği gibi evrimsel sürecin bize getirdiği ve o süreçteki rastgele olaylarla Doğal seçilimle bize gelen, yani bugün görebildiğimiz türler, ortaya çıkan türler. Örneğin ben hep dinozorları yine örnek veriyorum. 66 milyon yıl önce meteor çarptı, dinozorlar yok oldu. Eğer meteor çarpmasaydı 66 milyon yıl önce dünyayı, biz bugün üçümüz burada buluşmamıştık. Belki insan evrimleşmeyecekti yani. Dolayısıyla bu tür rastgele olayları bir daha görme şansımız var mı, yok mu? Bunları tekrar kazanamayız. İklim krizini durdurursak biyoçeşitliği de korumaya başlayacağız. Kesinlikle durdurabiliriz, yavaşlatabiliriz, önlem alabiliriz ama... Kaybettiğimiz türleri kazanma şansımız yok. O yüzden ben bunun da altını çiziyorum aslında bu soruyla beraber. Çünkü biyoçeşitlik bileşenlerinin her biri dünyadan çekildiğinde bizim yaşamımız da zora girecek. Ve bugün Avrupa kıta Avrupası'nı düşündüğümüzde biyoçeşitlilik kayıplarından dolayı her yıl 400 milyon eurodan fazla zarar ediyor. Tarımın işte olumsuz olması, besin üretimindeki olumsuzluklar bu kayıplara geçmiş durumda. İklimi durdurabiliriz. İklim bir, önüne geçebiliriz. 20 dakikada bir, bir türün ortadan kalktığı hesaplanırken yeni bir türün ortaya çıkması milyon sene zaman demek. Yani yok etmek Kesinlikle. çok kolay da geri çıkması kadar bizim görebileceğimiz Kesinlikle. bir şey değil yani. Şimdi geçmiş 500 milyon yıla baktığımız zaman 5 büyük yok oluştan bahsediyoruz dünyada. Bu, yokuş, bu yok oluşlar hep oldu. Türler yok oldu. Yeni türlerin ortaya çıkması için olanaklar ortaya çıktı. Bunu, bunu bunu kabul ediyoruz yine bu yok oluş çağı içindeyiz 6. yok oluş insan eliyle hazırlanmış bir yok, yok oluş ama bu yok oluş çağının en önemli farkı geçmişteki o 5 büyük yok oluşa bakarak şunu söyleyebilirim çok hızlı bir yok oluş dönemi içerisindeyiz dünya hiçbir zaman bu kadar hızlı tür yok etmedi yok olmadı dünyada Dolayısıyla telafisi çok zor Bravo bize yani homo sapiens olarak gerçekten CV'mize altın harfler yazılacak bir şey Peki. Yok kesinlikle. Ne ben ne zaman bunu söylesem hani tepkisel oluyor. Böyle sanki homo sapiens ya da insan ciddi bir problemmiş gibi ama insan problem yani. İnsan kesinlikle problem. İnsanın fabrika ayarları hikayesi. ben sırf bu problem üzerine yazdım zaten. Yani bir adam gibi yaşamayı evet. öğrenmezsek, evet. insan gibi. Gerçekten ekosistemine barışık bir insan gibi yaşamanın yolunu keşfetmezsek zaten durum kötü. Peki Güneş'in ne yapılıyor, ne yapılabilir, ne yapmalıyız? Seninle en çok kafa yorduğumuz konu bu. Şimdi ben bu sohbetin şu eksene kaymasını hiç istemiyorum. Biz istemiyoruz bunu. Yani işte devletler bilmem ne protokolü yapsın, karbon emisyonunu şu kadar azaltalım, hayvancılığı işte. Bunu yapmadıkları için de biz batacağız. Bu umutsuzluk noktasından öte bireysel olarak, küçük toplumsal gruplar olarak, komüniter olarak, sivil toplum olarak ve neticede insan topluluğu olarak ne yapmalıyız? Bireysel olarak ne tip değişiklikler, toplumsal olarak neler lazım ki? Biz bu geri dönülmez gibi gözüken noktayı en azından yavaşlatabilirim Sen bu konularda alanda uğraştığın için senin bu konudaki görüşlerini de azıcık dinleyelim. Sağ ol Sinan, ee, Utku çok güzel özetledi gerçekten, hani bu e, dinamikleri. E, burada şeyi söylemek istiyorum aslında, şöyle bir ekleme e, yapmak istiyorum bu biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının yok olmasıyla alakalı kısmı. Biz aslında şu an içinde bulunduğumuz krizden tek bir yolla çıkabiliriz ee, ki bu tam olarak çıkmak da e, olmayacak. Çünkü IPCC raporunda verilen tarihlere uymayacağımız aşikar bunu aslında içten içe hepimiz biliyoruz. Ee, dolayısıyla çıkmamızın e, tek yolu e, büyük öğretmen doğaya bakmak. Yani doğa bize bu ilhamları verecek, nasıl yaşayacağımızı. Nasıl verimli sistemler kuracağımızı, nasıl çeşitliliği arttırmamız gerektiğini, bütün bunları doğa bize söyleyecek. Biz aslında bizim bakıp örnek alacağımız, bize öğretecek bunun öğretmeni yok ediyoruz. Bir önce bunun altını çiziyorum. İnsan perspektifinden ve çoğun derece bencilce bakıyorum meseleye farkında. Burası, burası biraz hakikaten altına alt program yapacak kadar önemli bir şey öğretmenini öldürüyorsun. Yani en en büyük bilgelik kaynağı elinden kaçıp gidiyor. Esas, galiba önce bunu fark etmek lazım. Çok önemli bir nokta. Evet yani bunu e, kaybediyoruz. Doğaya bakarak öğrenme alanımızı yok ediyoruz. E, ki bizim bütün sorunlarımızın çaresi orada. Baktığımız zaman görüyoruz işte seninle yaşam okulunda yaptığımız o programlar vesairelere baktığın zaman aslında insanın e, işte işte daha verimli tarımsal üretim yapması da, daha verimli ulaşımı yapması da, daha neşeli güzel bir şekilde yaşaması da, daha insana yakışır işler işlerde çalışması da, daha birbirini destekleyen sosyal ilişkiler kurmasının da anahtarı doğada. Dolayısıyla biz bunu oradan öğrenme şeyimizi, alanımızı yok ediyoruz. Bir önce onu söylemek istiyorum. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili kurumsal anlamda yapılan çalışmalarda önlemler iki başlık altında ele alınıyor. Bir tanesi azaltım, diğeri de uyum başlığı altında. Azaltım nispeten daha nasıl yapacağımızı bildiğimiz konular bunlar. Yani işte karbon ayak izini azaltma, düşük karbonlu bir yaşama geçme ve katman katman. Yani bireyler kendi hayatlarında, kurumlar kendi kurumlarında, i̇şte şirketler şirketlerini yönetirken etkinlik alanlarında, işte devletler kendi varlıklarını gösterirken yapacakları önlemlerle azaltım kısmını doldurabiliyor. Ve bunun nasıl yapılacağını biliyoruz aslında. Yani deniliyor da ortaya da konuyor. Formüller belli İş yapmaya kalıyor. İkinci kısım, uyum kısmı çok daha zor. E, tam olarak bilemediğimiz, sürekli yaya kaldığımız bir kısım ki bu bence açık değilim konularıyla da çok alakalı. Uyum kısmı. E, şimdi Utku'nun da resmi çizdiği gibi e, ve için içinde biliyor olduğumuz gibi hani bu gidişatı çok e, hızlı bir şekilde e, geri döndürme aşamasına gelene kadar daha çok afet geçireceğiz biz anlaşılan. Çünkü bu afetler bir de biri başlayıp sıraya dizilmiş vaziyette de değil, hepsi aynı anda olmakta. Yani daha yangını söndürürken sel çıktı ve hepsinden önce Covid vardı zaten. Aynı anda mülteciler sınırlardan içeri giriyor, <gülüyor> öbür tarafta bilmem, şu oluyor, bu oluyor Yani toplu kriz yönetimi yapmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Buna uygun bir sosyal yapılanmamız yok. Tabii ki birçok afet geçirmişiz ve buradan gelen bir bilgi var elimizde. Fakat e, sen bunu çok güzel anlatırsın bence bunları da söyle. İnsan umutan bir canlı. Yani bugün 17 Ağustos bu çekimin yapıldığı gün, e, 22 sene önce çok büyük bir deprem yaşadığımız ülkemiz. Ülke. E, çok, e, yani bir numaralı e, şehrimizin depremi bu, e, İstanbul depremi. Ve bu, bu deprem İstanbul'un yaşayacağı... Son deprem değil, en büyük deprem de değil. Ee, uzmanlar bu işin uzmanları, bunu gözleyenler yollarda söylüyor. Büyük bir deprem olacak diye. E, hazırlıklı mıyız peki? Ee, şimdi bir şey yapıyor mu? Yani her şey yolunda giderken, biz rahat rahat rutinimizde çalışırken, bir şeyleri değiştirme imkanımız varken yapıyor muyuz? Bu bilinçle yaşıyormuş. İşte afet canında yaşamak böyle bir bilinç gerektir. Can havliyle yaşamayı gerektir. O avcı toplayıcı insan nasıl can havliyle yaşıyordu? Garantisi yoktu canının, gıdasının İşte Biz de o insan gibi bir anda yaşamak başlayabiliriz. Burada tabii bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Çünkü avcı toplayıcı insandan çok daha farklı ve... Şey bir noktadayız, yani elimizde teknoloji var, elimizde örgütlenme, kolaylaştıracak imkanlar var. Bilinsel ee, olarak daha evrimleşmiş bir noktadayız. Ee, bilim var, bilim var, bilgi var, bir sürü yeni var, yöntem var. Anlat var, insanları birbirine yakınlaştıracak birçok aracımız var. Buradaki uyumdaki sorun işte bu. Yani sosyolojik insanlar arası ilişkileri örgütleyecek, buna hazır kılacak, kurumsal altyapıyı buna hazırlayacak ee, bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Bunun için vaktimiz yok bizim. <gülüyor> Yoksa evet, yani hadi hoppa biz yarın hemen düşük enerjili, düşük karbonlu şu şu şu hayata geçelim. Geçemeyiz. Marketlerden alışveriş ediyoruz, tedarik zinciri diye devasa bir görünmez yapı var. Ondan sonra işte çünkü hala yemeğe ihtiyacımız var, her gün her gün tükettiğimiz bir takım ürünler var. Dolayısıyla e, yarından tezi yok, bugünden tezi yok, şu andan tezi yok. Bir takım davranış değişikliklerine girmemiz gerekiyor. E, bence bunu e, sonunu düşünmeden yapmamız da gerekiyor. Burada da onu söyleyeyim. Yani illa bir garanticilik de var ya insanda. Ya bunu yapayım ama şu da olsun. Garanti yok. Bu şey kim bizim sohbetimizde mi geçmişti bilmem ya. Bu işte yemeğini, tüketimini bilmem ne azaltma, karbon salınımına yaptığın katkıyı, ekolojik ayak izini küçültmeye çalışma falan e, çabaları. Eğer dünyada hiçbir şey değiştirmeyecek olsa bile yapar mısın sorusunu kim sordu hatırlamıyorum ama çok güzel bir soruydu. Evet gerçekten hiçbir şey değiştirmeyecek, sen mi sormuştun onu? Evet. evet. Hiçbir şey değiştirmeyecek olsa bile yapabilecek durumda olursa ancak insan yaşamsal bir motivasyon kazanmış oluyor zaten. Yani bunu bir yaşam tarzı haline getirmiş oluyor ve aslında onun getirdiği işte o ayarına uygun yaşama mutluluğu zaten... Yemeden, içmeden, tüketmeden, manluş sahibi olmadan çok daha fazla bir sürür, rahatlık ve mutluluk getiriyor totalde. Çünkü çevrenle, biyolojinle, doğanla, varlığınla, fıtratın adına ne diyorsanız deyin, bununla barışık yaşamanın ödülü gerçekten çok zamana yaygın ve belki işte lifelong yani ömür boyu diyebileceğimiz bir e, barış hali. İşte o barış halini, anlatmaktan biz bayağı bir uzak gibiyiz. Bu arada e, Güneş'in özellikle söyledikleriyle Utku'nun çizdiği tabloyu birleştirdiğimde benim insan sağlığıyla ilgili gördüğüm bir problem mesela bir benzerlik arz etmeye başladı. Biz mesela kan basıncımız yükselince, efendim işte karnımız guruldayınca ya da bağırsaklarımız bozulunca bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve hemen onu palyatif olarak gidermeye çalışmak üzere bir şeyler yapıyoruz. Ya doktora gidiyoruz ya bir şeyler yiyoruz ya bir vitamin atıyoruz falan filan. Halbuki bedenin bütününün nasıl bir e, toplam hissiyat içerisinde olduğu, kendini iyi hissedip hissetmediği yaşam enerjisinin düzeyi yani ruh, zihin, bedenle bir bütüncül barış halinde olup olmadığı aslında sağlığın en önemli işareti. veya eğer insan gerçekten bazen yorgun hissedebilir, bazen üzgün olabilir, bazen neşeli olabilir ama o total enerjiyi, yaşam enerjisini asgari düzey, daha doğrusu optimum düzeyde hissedebiliyorsa bu bir aslında doğal sağlık işareti. Şimdi biz de çevremizde olan ilişkimizde arıza çıksın diye bekliyoruz. Çıkan arızalar da bize yetmiyor. Yani mesela şiseldir bilmem nedir bunu. Lokal ya da yakın etkenlere bağlama ilmindeyiz. Ya abi yazın hava biraz sıcak olsa ne olur? İşte kışın soğumuyor mu? Kolaycılığı içerisinde meseleye bakabiliyoruz. Halbuki biraz önce Utkun'un resmini çizdiği yılda ortalama bir buçuk derecelik hedefin üstüne çıkmak termometre anlamında çok küçük bir adım ama bu dünya için çok büyük bir adım. Ortalama sıcaklıktan bahsediyoruz. Bence bunu çok anlayamıyoruz. Yani ortalama sıcaklığı yükselmesi, yani şu odanın sıcaklığı bir buçuk derece yükselse ne olur? Herkesin kafasında böyle otomatik bir düşünme biçimi var. Ortalama sıcaklığın bir buçuk derece yükselmesi demek dünyadaki bütün dinamiğin ayar noktasının kayması anlamına geliyor. Yanlış mı anlıyorum? Yani genellikle anlatırken böyle anlatmaya ihtiyacındayım. Ve bunun ne kadar büyük bir global rahatsızlık olduğunu algılayacak pek farkındalığımız yok gibi. Döneyim tekrar. Eee Mutku ve Güneş'in ikinizle beraber yani sırayla konuşmak zorunda değiliz bu arada biz normal sohbetimizi ediyoruz zaten. Ne yapılmalı konusunda hem akademik bilginin insanlara ulaşması hem de bu bilginin hayatta hal olması açısından. Şöyle aklın önerileri bize YouTube şu anda muhtemelen bir kısım arkadaş otobüste bir kısım tuvalette bir kısım da televizyonda izliyor olabilir. Youtube her yerde izlenebilen bir şey biliyorsunuz. İnsanlara diyebileceğimiz neler var? Yani... Global efendim e, düzenleri değiştirmeye uğraşmanın yanı sıra bireysel hayatımızda nelerin farkına varmamız, neleri yapmamız, nelere başlamamız lazım. Ben mesela e, yani günde üç öğün yemeği bırakalı çok oldu çok şükür. Bu yani çevreci bir niyetle falan olmadı ama sağlamın böyle daha iyi olduğunu fark ettim. Şimdi de biraz vejetaryen tarafa doğru kayma çabalarım var. İnşallah yakın planda onu da gerçekleştirebileceğim. Tabi bunlar küçük butik çabalar. Bak güneşin kaç nasıl kalktı. Benim günde bir tavuk yediğimi bildiğim için gençliğimde neler düşünüyorsunuz yani sizin bakış açınızdan neler olabilir neler olması lazım güneşli sen başla. Vallahi ben çok kestirmeden böyle e, söyleyi vereyim e, çok da böyle hani hakikaten bir sürü şey söylenebilir bu e, yaşam biçimini değiştirmekle ilgili olarak üç tane şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi e, gıda çok kestirme bir yol. Çünkü gıda sistemimiz biraz önce Utku söyledi, 10 bin sene önce yerleşik düzene geçtik, tarıma geçtik, toprağa işlemeye başladık. Aslında e, ciddi anlamda yok oluşu orada başlattık. E, neden? Çünkü toprak çok önemli bir karbon yutağıydı ve biz zaman içerisinde işte sanayi devrimi, yeşil devrim vesaire falan buradaki verimliliği arttırdım derken. Aslında toprağa çok ilgi anlamda organik madde miktarını azalttık. Toprağın fotosentez yapma kapasitesini azalttık. Yani fotosentez yapacak olan bitkileri döngüsünü yaptık, azalttık. E tarım bu bugün anladığımız anlamda toprağı işleyen, toprağa işte gübredir, çeşitli kimyasallardır vesairedir bunlarla işlem gören tarım e, çok ciddi anlamda toprağa bitirdi ve gıdanın çok önemli bir e, ayak izi var dünyada. Sadece toprağı işleyerken oluşan bir ayak izi de değil bu. O devasa e, tedarik zincirinin de yarattığı ve sonunda ortaya çıkan çöplerin de, çöp atık olarak ortaya çıkan e, gıdanın da ciddi bir ayak izi var. Dünya üzerinde açıkçası bu ekosistemler üzerinde baktığımız zaman gıda sistemlerinin büyük oranda bunun sebebi olduğunu görüyoruz. İşte endüstriyel hayvancılık vesaire. Yani detaylarını açık beyin webinarında anlattım. Dolayısıyla ürün yerleştirme. Dolayısıyla gıdamıza bir bilgi sahibi olalım. Yani şu andaki sistem içinde yaşadığımız e, sosyolojik ağ bizim e, tükettiğimiz, ürettiğimiz e, konularla ilgili bilgi sahibi olmamızı engelliyor. Yani e, olamıyoruz. Gidiyoruz, işte paketli bir gıda alıyoruz, bilmem ne alıyoruz. Kim üretti, nerede üretti, nasıl üretildi, e, bize kadar nasıl ulaştı, bundan sonraki çöp nereye gidiyor? Yani bu anlamda etki alanımız var. Çok ciddi bir etki alanı var insanın, bireyler olarak. Fakat bu etki alanının Farkında değiliz biz. Ve biz farkında olmadan, ben bunu sonsuza kadar uzatabilirim, farkında olmadan işte başka canlıların sularını içiyoruz, onları kirletiyoruz, ondan sonra ciddi anlamda yok oluşa katkı veriyoruz, kul hakkı yiyoruz, ondan sonra çeşit çeşit bir sürü şey söylüyoruz. Rezil bir bir şey yapıyoruz. Aslında çok iyi bir insanın bütün görevlerimizi yapıyoruz, verdiklerimizi ödüyoruz, dekmatlarımızı veriyoruz ama... Sadece bir bu kadar da korkunç bir şeye sebep oluyor. Önce bunun bir farkına varmanız gerekiyor ve bu birini düşünmeniz gerekiyor. Şeyleri var. Nasıl yapılacağına dair yol yöntem var. Yapan insanlar var. Bizim ülkemizde var. Bu da ekoloji yaşamı destekleme Derneği. Buyurunuz giriniz. Destekçi olduğunuz üye olduğunuz gönüllü olduğunuz yol niyotinde öğrenin. E, i̇kinci konu kılık kıyafet. Moda endüstrisi. İnanılmaz derecede tüketimi ve doğal kaynakları tüketmemize ve kirletmemize neden olan bir tüketimin ana motorunu oluşturuyor. Demek ki yediğimize, nasıl dikkat ediyorsak yediğimize de dikkat edeceğiz. Bunun da temiz moda diye bir şey var mesela. Bunları araştırmanız, bilgi takip olmanız gerekiyor. Üçüncü konu... Geçenki sohbetimizde de söylemiştim. Ben sevdim o şeyi Tekrar söylüyorum. Birkaç yerde daha kullandım bunu. Kendimizi tek insanmış gibi düşünmeyeceğiz. Ee, biz e, bireyler olarak evet günlük yaşamını idame ettiren, yemek içmek zorunda olan diğer insanlarla eşit olduğumuz bir yer var. Ama onun dışında her birimizin toplum içerisinde bir sürü rolü var. Bütün bu değişik rollerimizi birleyeceğiz. Aynı şekilde davranmaya, düşünmeye iteceğiz. Yani evimizde, işte, e, sağlıklı gıda işinde koşarken yaptığımız işle doğayı tahrip etmeyeceğiz. Buna da dikkat edeceğiz. Özü sözü bir olacak diyorsun yani. Özü sözü bir olacak. Çünkü temel sorunumuz, bu uyum başlığı altındaki temel sorunumuz özü sözü bir olmamak Sinan. Yani evet. özü sözü bir e, olmadığımız için insanın en büyük problemi bu. Yani doğanın başına bu kadar bela olmasının sebebi bu. Özü sözü bir. Yani kendi türüne bile zaten bu şekilde davranıyor. Doğaya mı davranmayacak? Dolayısıyla e, özü sözü bir olacağız. Bütün insan olacağız. E, ancak bu şekilde yaparsak işte o zaman ne olacak? Çoklu çözüm getireceğiz bu sorunlarımıza. Aynı anda... Bir sürü çözümü hayata geçirmiş olacağız. Hem kendimiz tüketici olmayacak, hem çalıştığımız kurumlar tüketici olmayacak, yapıcı olacak. Ve bu mesela şöyle de bir e, güzelliği neden olacak. İnsana yakışır iş diye bir e, kavram var. Birleşmiş Milletler'in de e, 17 hedefinden bir tane. İnsana yakışır iş. Nedir bu insana yakışır iş? İnsan güzel işlerde çalışır. Kendini geliştirebileceği, potansiyeli hayata geçirebileceği, ondan sonra diğer insanlarla sevgi üzere ilişki kurabileceği bir işte çalışsın. Sağlığını bozmayacak işlerde çalışsın. Yani biz eğer özümüz sözümüz bir bir şekilde yaşamaya başlarsak, işte bu da bir gün geliştirecek insan olacak o zaman. Beşer olmaktan çıkacak insan olacak. O ana kadar hayvanız. Şu açık beyindeki bir gaza geldi, arkada <gülüyor> yapıyorlar. Yani gerçekten güneşin partikuru oy verelim noktasına geldik yani. Manifesto gibi döşedin, maşallah. Şey, çok yani tahtaya vuruyorum. Hakikaten çok önemli. Yani temel dert aslında teknik meklik değil de insani bir mesele. Burada anlaşılıyor. Bunları binlerce yıldırıyorlar da işte, tokat yemeden aklımız başımıza gelmiyor gibi. Bir de ben güneşin için sana binik bir şey ilave edeyim. Bunları yapmak, insani görev olmak olmanın yanı sıra bir de ben bir anlatıcı olarak işe o taraftan bakıyorum yaparak gösterme gibi de bir sorumluluğumuz var. Yani ne yapacağını bilmeyen insana örnek oluşturmak, bilgi bazında, deneyim bazında, günlük davranış bazında, üretim, tüketim, türetim bağlamında yani birinin yaptığını gördüğümüzde biz daha kolay yapıyoruz. Dolayısıyla bir kişi değiliz. Biz bir yaptık mı etrafımız da diyor ki böyle de oluyormuş demek ki. Böyle de yapılabiliyormuş demek ki diyor. Ve bu böyle olumlu hayırlı bir radyasyon gibi her tarafa yayılabiliyor. Ama bunun bir de bilgisayar kısmı var. Farkındalıkla alakalı bir mesele. Bak ben biyoloğum şimdi. İşte aynı okullarda okuduk. Ama ben bu meseleyle, iklim değiştiği meselesi çok uzaktan popüler düzeyde ilgilenmeye sadece devam ettim. Hiç detaylarını takip etmedim. Bu büyük bir kafa karışıklığını senelerdir görürüm. Yani bugün aşı meselesinde olduğu gibi. Böyle bir bir gürültü var. Kimisi işte zaman zaman diyordu ki işte Amerika'da bu Trump tarzı nasıl diyelim neokonların başını çektiği bir söylem. Bunların hepsi yalan, Amerika'nın gücünü kesmek istiyorlar falan tarzı yorumlamalardan. Ya biz zaten çoktan bittik abi bizden adam olmaz insan türünü dünyadan kaldırmak zaten en güzel çözümlü doğa buraya gidiyor ya kadar varan aşırı yorumlar var. Şimdi bunların arasında doğru bilgilenme ben bunu özellikle niye kafaya taktım da söyleyeyim. Açık beyin olarak bu oturma ve bütün faaliyetlerimizi yapma sebebimiz herkese anlaşılabilir ve doğru bilgiyi ulaştırabilmek. Anlamlı bilgiyi ulaştırabilmek bizim derdimiz bu. Utkucuğum bu kadar tantana içinde biz doğru bilgi elde etmek için. Açık beyin dışında ara ara nerelere bakalım. Özellikle bu iklim değişimi konusunda. Güneşin sen de aklına geliyorsa bize birkaç tane referans noktası gösterin. Kertleriz verin. Ve tabii ki bu eylemlerimizi açık beyinde de devam da edeceğiz. O yüzden açık beyin diyorum. Biz bu işin daha anlaşılır olması için de uğraşacağız ama biz bunları yaparken doğru bilgileri nereden alabiliriz? Bu dahi söyledin Güneş'in bir. Başka? Şimdi şöyle ben bir de şeyi söyleyeceğim biraz önceki soruya yani bu soruya geçmeden önce ya bireysel olarak iklim değişimi konusunda küresel ısınma konusunda aslında iklim değişimi demek istemiyorum ama küresel ısınmanın altına çizmek istiyorum ben bireysel kurumsallığımızı kazanmamız lazım. Yani bunlar karar vericiler, hükümetler ya da ülkeler bir takım kurumsallıklar kazandıracak ve belli önlemleri alacak yani kurallarımız olmalı. Güneş'in söylediği gibi bireyler anlamında da bir kurumsallık elde etmemiz lazım ve esnemememiz lazım artık çünkü esneyeceğimiz bir noktayı geçtik. Eğer esnarsak kurallardan tüketimi fazla yapmaya devam edersek bunun geri dönüşü olmayacak ve cidden sonumuzu hazırlıyoruz. Ya şu içinden geçtiğimiz COVID-19 dönemi bunun çok güzel bir göstergesi. Hayatımızı inanılmaz sınırladı. Biz büyük ihtimalle bu COVID-19 olmasaydı böyle bir mevzuyu konuşmak için aynı ortamda bir araya gelebilirdik. Hani belki böyle uzaktan bağlanma da söz konusu olmazdı ama hayatımız evin içinde geçti, otomatik kapsa olmuş durumdayız. Hala dersi çıkartmıyoruz. Ve bu anlamda bir bireysel anlamda da kurumsallığımızı kazanmamız lazım. Bunun için bilgilere nereden ulaşılır? Şu ara çok fazla e, kaynak çıkıyor. Artık bunlara kolaylıkla ulaşabiliyoruz popüler bilim anlamında. Kitaplar Türkçe'ye çevriliyor. Bu kitaplar e, işte, satılıyor. Uygun fiyatları alınabiliyor. Bunlar o kadar çok var ki yani herhangi bir Google'a girilse ya da başka bir e, kitap satışı ile ilgili bir siteye girilse, küresel ısınma yazılsa... Çok belirgin kaynaklar çıkıyor. Bir kere bunları edinmekte seçici olarak bunlara bakıp edinmekte fayda var. İkincisi sosyal medya şu ara gündemi sürekli küresel ısınma üzerinden giriyor. IPCC raporu yayınlandığından beri belli kesimler bunu hem Türkçeleştirip paylaşıyor. Sosyal Twitter'da işte ne bileyim Instagram'da farklı mecralardan bunları elde edebiliyoruz ve ve belli basın kuruluşları ülkemizde de artık başladılar. Buna çok fazla yer vermeye başladılar. Ben bundan çok şikayet ediyordum. E, televizyonda ya da radyoda çok fazla görmüyorduk e, bu tür haberleri. Ama işte Sinan sen de, Güneş'in sen de şimdi e, buna önem veriyorsunuz. Bu tür e, bilgiler hem YouTube üzerinde çok artmaya başladı hem de bu tür yayınlar artmaya başladı. Bunlardan da bilgi edinebilme şansımız var. E, hani Türkçe kaynak elde edilmek anlamında bunları söylüyorum. Herkesin en azından kendi ülkemizdeki Türkçe konuşan insanlar için bunlar söz konusu olabilir. Ben de bir takım paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Ee, olabildiğince yazılar yazmaya çalışıyorum. Ee, destek vermeye çalışıyorum ama hani bunun dışında aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Bu bunlar üzerinden e, birçok bilgiye ulaşılabilir diye düşünüyorum. Hazır bu videoya kalmışken eee Profesör Doktor Utku Perktaş'ın açık beyne katkılarını daha fazla göreceğiz bundan sonra diye hemen öncesini. Evet. Böyle şeyin emri vaktiye sözüm var burada. bunda. Evet, evet, tabii, tabii, evet sözüm var. Konu vereceğiz. Evet. Bir şey daha ben ila Gitmek istematan anlattığıyla etki çalışan bir insan olarak küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre felaketi ya da kozmik çevresel ne herhangi bir sorunla ilgili sorunları çok fazla zikrettiğimizde yeni gençlere ve gelecek nesil dediğimiz insanlara aslında olumsuz da bir şey yapıyoruz. Çok ciddi umut kırıcı bir resim çiziyoruz ve İnsanın evet. umudu kırıldığı evet. zaman hareket enerjisi maalesef sıfırlanabiliyor. Yani artık geri dönülmez noktayı geçtik. Ben ne yapsam dünya değişmez. O zaman vur patlasın, çal oynasın modunda boş vermiş hayatlar, nehiristik bakış açıları maalesef üretebiliyoruz. Dolayısıyla en önemlisi umudu yaratmak, umudu bulmak ve paylaşmak. Şu anda benim e, kendi şahsi işlevlerimde, e, mesleğimde yaptığım işte, en önemsediğim kısım burası. Olumsuzlukların nedenlerini anlamak bir kısım, onların ne kadarının bizim hareketlerimizle değişebileceğini kavramak bir başka kısım. Özellikle bu kısmın vurgulanmasını ben açıkçası çok önemli buluyorum. Ee, onun dışında Güneş'in bir eklemek istediği bir şey var mı konuya? Ee, i̇kin değişikliği ile ilgili yani değişik... E Kademelere ait farklı çalışmalar yapılıyor. Hani Mesela politikaların izlenmesi, uluslararası politikaların izlenmesi, Türkiye'nin buradaki yerine bunu izleyen İstanbul Politikalar Merkezi'nin içinde iklim değişikliği ile ilgili bir birim var. Yani hep web sitelerinden takip edilebilir, raporlamalar yapıyorlar, izliyorlar şu süreci. Yine sosyal medya hesaplarından 350.org diye bir oluşum var. 350.org'da. Daha biraz daha aktivist içeriği olan ee, ama bu işte karbonu 350 ppm'in altında tutmaya çalışan bir kampanya aslında bu. Ee, ve bu kampanyada pek çok bilgi paylaşılıyor. Güncel ve güvenilir bilgi paylaşılıyor. Ee, genel olarak hani neler oluyor dünyada birazcık e, bu anlamda takip edebilirler. Çok da fazla bilgi kirliliği var. Yani hemen hemen herkes bir şey paylaşıyor gerçekten bu konuda ama... Eşteklerle vesairelerle, bence bu kuşak bunu halleder nereden doğru ulaşacağını. Ne şeyi önereceğim? Ben VETER Kalkınma Programı ile birlikte ben de danışmanlığımı yapıyorum. Yaptığımız iklimce diye, iklimce sohbetler diye bir seri var bizim, sohbet serimiz var. Evet. E, ve o sohbet serisinde aslında neden iklimce? E, oranın ismi. Biz artık e, Global küresel bir milletiz ve iklimce konuşma, konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> yani artık dilimiz iklimce olması gerekiyor ve bizler iklimdaşlarız diye tanımladık. İletişim şeyini o şekilde e, hazırladık ve orada e, değişik sektörlerin, e, değişik e, kurumsal yapıların iklim değişikliği içerisinde ne tür önlemler almaları gerektiğini, sorunların neler olduğunu, uzmanlarla konuştuğumuz bir sohbet terimiz var. Ee, bir kısmını canlı olarak yapmıştık. Ee, bir kısmını online olarak yaptık pandemiden dolayı. İkinci.org sitesinden o videolara eriştirelim. Mümkün. Ee, bence dinlesinler. Belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarından, Efendime söyleyeyim, kooperatiflere pek çok e, noktada, iş insanlarına, e, pek pek çok noktada örneklerin ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu bir program da o. E, bunları söyleyebilirim. Hadi. Ben ben son şunu sorayım, biz bu işi çözer miyiz arkadaşlar? İstersek, istersek çözeriz. Yani bu, bu işin çözülmeyecek bir tarafı yok. Gerçekten dediğim gibi bireysel kurumsallığı sağlayacağız. Kuralları kurallara uyacağız, tüketimi azaltacağız, bireysel plastik tüketimini, tüketimini azaltacağız. çalışacağım. Ya yani, yani bireysel kurumsallık için yani gerçekten en, en temel problemimiz yani bireyler olarak kurallarımız yok. Yani sürekli esniyoruz yani. E, o bu bu konuda esneme artık kaldıracak durumda değiliz yani. Az kıyafet giyeceksek az kıyafet kullanacağız. Kıyafet orucu tutacağız. Plastik kullanımımızı azaltacağız. Et tüketimimizi belki azaltmamız gerekecek. Ben bunu söylediğim zaman belli kesimler beni eleştiriyor ama hayvancılık ciddi bir problem ve evcil hayvan sayısı çok fazla dünyada yani yabani hayvan nüfusunun çok daha ötesinde bir nüfus var ve biz bunları çiftlikler içerisinde besliyoruz ve metan anlamında ciddi anlamda atmosfere olumsuz katkı yapıyorlar. ve ısıtıyoruz yani. Ya bu, bu anlamda et tüketimimizi de azaltmakta fayda var. Yani hani proteinsiz kalmayalım tabii ki. Bu bu arada bu, tepki, çekebilir. Yani hocam bu zaten insan fizyolojisinin temel bir gereksinimi biz 15 günde bir, bir et yesek bize yetiyor zaten hatta şu andaki gıda çeşitinde aslında ona bir ihtiyacımız yok ben bu arada bir sık yaptığım bir tavsiye de senin ve hatırlatayım vejeteryan etçil ya da vegan olmak zorunda değilsiniz ama 3 ay vejeteryan yemenize kimse bir şey demez. 3'er vejeteryan olun sonra kebapçıya gidin, 5 ay vegan takılın, efendim işte ne bileyim 1 ay et yiyin kafanıza göre takılın ama biraz hayatınıza çeşitlilik katın çünkü ben bunu keşfettiğimde büyük bir özgürlük hissettim ne vejeteryan mı oldun diye soruyorlar sanki Hristiyan mı oldun Müslüman mı oldun gibi bir şey abi çoğunlukla vejeteryan yerim bazen vegan takılırım e bazen de et yiyebilirim bu da mümkün olabilir. Ara formüller en azından kurumsallaşmaya gidene Silah. kadar faydalı olabilir. Kesinlikle buna dikkat etmek lazım. Bir, bir nokta daha var. Bu belki bizim bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Ama yine de önemli bir şey. Dünyadaki nüfus artışını e, dengelememiz gerekiyor. Bugün şu anda 8 milyarlık nüfusun %30'u Çin ve Hindistan'da yer alıyor. E, ve dikkat edin. Yani hastalıklar nereden çıkıyor? Biyoçeşitlerinin yüksek olduğu yerlere insan müdahalesinin olduğu yerlerden çıkıyor. İşte Ebola nereden çıktı? Afrika'nın yağmur ormanlarına müdahale sonucunda çıktı. Koronavirüs nereden çıktı? Dünyanın nüfusunun %15'inin yer aldığı Çin'de doğal yaşamlı iç içe olan insandan çıktı, müdahale sonucunda çıktı. Gerçekten hani bu zoonotik hastalıkların yayılımına dünyada baktığımız zaman bize rastgele olmayan bir durumun söz konusu olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu noktada insan nüfus artışını bütün dünyada planlanması gerek. Belki bunu bireysel olarak da yapabiliriz esasında. Buna dikkat etmemiz lazım. Ee, sonuçta besleyebileceğimiz ya da büyütebileceğimiz çocuk sayısından fazla çocuğa ihtiyacımız olmadığını e, farkında olmalıyız ki biz bunu yapabiliriz. 5 çocuğumuzda 10 çocuğumuzda olabilir bir ailenin ama o çocuklara bırakılacak dünya. Biz anne babalar kural olarak önce ölüp gidecekler yani. Ama o çocuklara kalacak olan dünya hiçbir zaman onları besleyecek bir dünya olmayacak. Bunu da hemen bilimsel bir kanıtla yani en azından yapılmış bir modelle e, burada destekleyin. Almanya POSSA Enstitüsü, İklim Araştırma enstitüsü e, yaptığı çalışmalarda şunu söylüyor. Dünya nüfus artışı böyle devam ederse biz 9 milyara 8.8 ve 9 milyara ulaştığımızda artık taşıma kapasitesini tamamıyla üstüne çıkmış olacağız diyor. Ve bu noktada dünyada küresel ısınmaya bağlı seller, Yangınlar, efendim söyleyeyim farklı afetler, bununla beraber bunları ek olarak salgın hastalıklar, sonucu ölümlerin önüne geçemeyeceğiz. Yani bu tamamıyla bir doğal yolla gelen bir ölüm olacak ve yaklaşık bir milyar insan öyle ya da böyle bu dünyadan silinecek. Bunu modellemişler. Yani bu, bunun hani kimse kimseye bir şey yapmayacak. Doğaya ya da dünyaya verdiğimiz o taşıma kapasitesinin bize getirdiği maliyet olarak karşımıza çıkacak. E bu böyle olacaksa bugünden bunun önlemini almak en mantıklısı ve bunun farkında olmamız lazım. Ben özellikle insan nüfus artışının altını çizmek istiyorum. Çünkü her şeyin başında bu yatıyor yani. Sekizde bir ölüm şansımızın olduğu bir şeyde biraz daha dikkatli oluruz inşallah. Çünkü yani sekiz dokuz milyarda bir milyar gidince geri kalan yedi sekiz milyar çok mutlu yaşayamayacak. Onu da fark etmek lazım. Vallahi Ama böyle katastrofik <gülüyor> olaylar yaşayabiliriz. Bir, bir nokta daha yani yine küresel ısınmaya güzel bir kanıt olabilecek. çünkü selleri yaşıyoruz. Ama mesela işte Donald Trump mantığıyla bakınca kimi zaman soğuk havaları yaşıyoruz, kimi zaman sıcak havaları yaşıyoruz. O diyordu ki soğuk havaları yaşayınca işte küresel ısınma yok, hani üşüyoruz falan. Deniz suyu sıcaklıkları bütün dünyada artmaya başladı. Karadeniz de ortalama sıcaklıklar anlamında artan bir deniz suyu sıcaklığına sahip. Yaklaşık herhalde 1-1,5 derecelik sıcaklık artışları buharlaşmayı o kadar fazla hale getiriyor ki bu süreç e, bize şunu getiriyor. Artan buharlaşma sonucunda özellikle Karadeniz kıyısındaki dağlar nemi tutuyor ve anormal yağışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu anormallikler hani bir normal dağılım gibi düşünecek olursak uç noktalar yani. Bu uç noktaları artık yaşamaya daha fazla başlayacağız. Frekansı artacak yani. Bu olayların ve yine bize maliyet ödetecek. Yani. Hem ekonomik olarak hem insan sağlığı olarak hem insanın canı olarak yani hani hiç olmaması gereken bir şey ölümleri yaşıyoruz ki... Bunun telafisi yok. Bunun da en en şey, bir altın çizeyim. Yani. Çok güzel bir söz söylemişti. Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla diye. Tamam Karadeniz dağlarındaki nemi azaltamıyorsan bile evdeki giyecek kıyafet bilmem ne sayısını azaltarak dünyayı değiştirme yolunda adım atabilirsin. Güneycim bir şey diyordum pardon. Şunu söyleyeceğim hani e, halleder miyiz bu işi? Şey? Dedin ya e, valla bu, şey, bu soru benim için şöyle bir soru. Ya acaba e, so, e, ölümsüzlüğü bulur muyuz bütün bunlar gibi. <gülüyor> yani aslında bakarsan e, ben bunu şöyle görüyorum bak. E, bütün bu e, yapacağımız e, işte e, vazgeçeceğimiz şeyler, kendimizi mahrum bırakacağımız e, ürünler, şunlar bunlar işte daha az kıyafet, daha e, işte e, bilgiyle yemek yemek vesaire falan filan. E, bu, gönüllü sadelik diye çok güzel bir kavram var. Ve bana kalırsa bu çağın insanının, afet çağı insanının erdemlerinden bir tanesi yok. Yani bir erdem listesi yapacak olsak, bu çağın insanının sahip olması gereken, en tepesinde yer alacak erdem bu. Bu aslında bir sürü öğretide de önerilen bir şey değil mi? Sadeleşin. Sade insan olun. Yani her anlamda sadeleşin. Hem eşyalarınız anlamında, hem... Kelimeleriniz anlamında, ondan sonra hem düşünceleriniz, zihniniz anlamında, işte bir sürü meditasyon teknikleri, mindfulness'lar, şunlar, bunlar, ne için? Hep sadece eşimlik için. Neden? Çünkü bir bolluk evreninde yaşıyoruz. Yani şimdiye kadar hiç rastlamadığımız bir bolluk evreninde yaşıyoruz şu anda. Sadece bir şey seçmek için bile inanılmaz bir enerji şey yapıyoruz. Yani bu çok yapay bir şekilde önümüze geliyor. Yani buna uyanalım bir kere en önce. Bu benim için bir oyun gibi bir şey. Çok keyifli bir şey. Yani sadeleştikçe sadeleşesi geliyor insanın şeklinde bir durum. Dolayısıyla dünya kurtulur mu kurtulmaz mı hiç bilmiyorum. Ama bu süreç bu sadeleşme oyunu beni benden alır çok daha keyifli yaşamamı sağlar ve bu bence yapmak yukarı bir yere koyar hatta, böyle bir seviye atlatır değil mi? Evet, yani ve bu, sadece bu çok yeterli bir başlangıç sebebi benim için. Bu kafasına uyuyorsunuz, e, e, bence buradan başlasınlar yani sonu düşünmesinler diye söylüyorum. Efendim bu güzel dileklerimize cümleten amin diyorum. Tabi söylemesi kolay yapması zor. Modern zamanı şekillendirdiği çocuklar olarak. Ki biz dinen arkadaşlar da bizim gibidir muhtemelen. Ya iyi da paşam işte başka evde başka partide başka tişört gömlek giyiyoruz. Bunu nasıl yapacağız soruları kafada geziyor olabilir. Normal hepimiz buralardan geçiyoruz ama... Ezberleri bozmak, sınırları aşmak her zaman uzun süreli mutluluğun anahtarıdır diye düşünüyorum. Sevgili e, silah arkadaşlarım, e, biyolok kardeşlerim e, Utku Perktaş ve Güneş'in, Güneşin Oya Aydemir hatta. Bugün oyun ben, artık. bana oyun. bakıyor. Oyun arkadaşı, evet silah arkadaşı oyun arkadaşı. Bu da eskide kaldı işte Ankara olunca böyle militer bir dil yapışıyor insana. Sevgili oyun arkadaşlarım bugün burada benimle beraber olduğunuz için açık beynim bu yeni sezondaki çok önem verdiğim Uzman konuklar formatının ilkini birlikte yapmamıza alan açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Her söylediğiniz söz manşet çok kıymetli. Biz bunları parça parça adeta böyle sevgiyle enjekte edercesine herkese ulaşsın diye uğraşıp duruyoruz. Sizler ve sevgili otku sevgili güneşin gibi bu konuda söyleyecek sözü taşısına koyacak taşı. Efendim işte verecek herhangi bir katkısı olan herkes de açık beyinde bu iklimdaşlık e, çaresizliğimize çare olmaya davet ediyoruz. İklimce konuşalım, tabiatça konuşalım, insanca konuşalım. Anlaşılmayacak hiçbir konu yok diye düşünüyorum. İkincinize de çok teşekkür ediyorum. Bizi zaman ayırıp izleyen herkese de teşekkür. çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Biz de teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.